Zonguldak Kömür Spor 1-0 öne geçti. Rakip Kırmızı Kart gördü ama maç 2-1 e, Ankara Demirleyi'ne bitti. Ne oldu maçta? Ben ilk yarı izledim ama ikinci yarı izleyemedim. E, sizin görüşlerinizi alayım maçla ilgili. O maçta ne oldu? O maç e, bizim için 3 puan önemliydi. E, bütün işi işte çalışmalarımızı önce beraberlik ondan sonra 3 puanla şey emin istedik. E, o takımı işte tanıyorum ben Ankara'yı. E, iyi şey çalıştık analizimizi yaptık ama e, ilk 40 dakika ilk 40 dakika e, istediğimizi evet yaptık ondan sonra penaltı penaltıdan sonra 10 kişi kaldılar 1-0 öne geçtik her şey 10 numara hiç problem yok e, son 5 dakika e, dedikçe şey yapacağız baskı yapacağız dedik. ama maalesef avuta e, çıkan topu bizim arkadaşımız corner attı Kornerden gelen topu da kendi kalemize attık İçeriye bir bir girdik ee, içeriye bir bir girdikten sonraki konuşmalarımızda toparlayacağız dedik, konuştuk. Eee ikinci şey ee, bir taraf penaltı karşıki takım attı. Ondan sonra biz e, hemen şey defanslı şey üçledik. aldık. Ee, ama sonuç itibariyle gelen arkadaşlarımız e, katkı e, şey yapamadı, veremedi. Hocam böyle mü ama sesiniz kesik geliyor Seyircilerimizden bayağı bir yorum gelmiş duyuyor musunuz şu anda? Şu anda peki nasıl sesim? İyi mi? Bende bir sıkıntı yok ama seyircilerinizde galiba bir sıkıntı var onlar. iyi derlerse devam mi? Anladım. Velhasıl o maçı e, atlattık yani hiç şey yap konuşmak istemiyorum çünkü. O maç e, benim için kötü bir maç. Hangi anlamda kötü bir maç? E, oyuncu performansı anlamında. Artık Kaşiki takımı çok işi çalışmıştık. İstendiklerimizi oyunun belli bir kısmında yaptıklarında çok etkili olduk. Yapmadıklarında ise oyuna karşı takım şey oldu, hakim oldu. Dolayısıyla hani bir takım istediklerimizi niye yapmaz, niye etmez, performansını niye ortaya koymaz o anlamda birazcık kızgınım açıkçası. Sonuncu itibariyle Ankara Demir kaybettik. Artık önümüzdeki maça bakacağız. Hocam ee, peki zonguldak Köyü Spor mu? Sezon 2 playoff mu? Löf şansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yondurak Kömürspor'un hedefi ben geldiğimde mesela poğaçada 10-14-14 evet e, takım arkadaşlarımla konuştuğumda arkadaşlar dedim bizim bizim hedefimiz alt taraf mı üst taraf mı? Ben dedim asla alt tarafta konuşulmak istenen bir teknik adam olmak istemiyorum karakterim de e, yani şey değil bu değil ben üst taraflarda konuşulmak isteyen bir takım ve teknik adam olmak istiyorum. Siz de performansınızla üst taraflarda oynayabilecek bir kapasitedesiniz dedim. Her maç öncesi. Ama öyle maçlar oynadık ki hep öne geçtik beraber bitti veya kaybettik. Yani 2-3 maçı peş peşe kazansak evet bir refo konuşabiliriz. Ama en son maçı bile kazansaydık biz üst taraflara doğru şey, şey yapacaktık çıkacaktık. Maalesef kazanamadık. Ee, en son maç bende haya kırıklığı yarattı. Ee, hem futbol anlamında hem futbolcu arkadaşlarım durum anlamında ee, dolayısıyla artık biz şey, üst tarafı bir kenara artık koyduk. Biz artık toplayacağımız maksimum puanlarla e, alt taraftan da e, bir an önce çıkışı yapmak istiyoruz. Hocam son altı maçta işte bir galibiyetiniz var. Yani 2-3 tanesinde galip gelseniz belki bu tarafa çok yakın olacaktınız bu tarafa içinde olacaktınız. Bir sonraki maçınız da Sancaktepe'li. İkinize Zongulak'ta e, 22 plan, Sancaktepe'de 22 plan bildiğim kadarıyla. 11 maçları kazanırken bir Sancaktepe var. Sancaktepe maçına nasıl hazırlanıyorsunuz? maçtan ne bekliyorsunuz? Sancaktepe maçına şimdi e, yarın din antrenmanımız var, taktik antrenmanımız, ondan sonra ter antrenmanımız var. Perşembe günü maç. E, artık 3 e, günde bir oynayacağız maçlarımızı. Dolayısıyla bizim yapacağımız ilk iç karşıki takımı Önlü analiz etmek. Analizimizi yaptıktan sonra hemen arkadaşlarımıza anlatacağız. E tabii ki bu maçta da amacımız kesinlikle galibiyet. Yani bu maç, hadi şey Ankara, Demir, tamam eyvallah. Rekibimiz değildi. Almamız gerekirdi. Alacaktık da elimizden kaçırdık diyelim. Ama e, yani bu maçı Sancaktepe maçını burada oynayacağız, evimizde oynayacağız. E, o maçı burada oynayacağız. Zomodak'ta oynayacağız, evimizde oynayacağız. Artık o maçı kaçarı kaçarı yok. O maçı almak zorundayız. Her türlü alacağız. Ee, bununla ilgili evet, çalışmalarımız devam ediyor. Şu analizlerimizi çocuklarla beraber yapıyoruz. Ee, bunu ekibimle beraber konuştuk. ile ee, ilgili ne yapmamız gerektiğini, nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Yarın taktik antrenmanımızda arkadaşlarımıza bunları şey aktaracağız. Artık evimizdeki oynayacağımız maçı muhakkak kazanmak istiyoruz. Hocam stadyumu soruyorlar. Zonguldak Sporası stadyum yapılacak önümüzdeki mı? Sene, önümüzdeki sene hazır hale gelecek. Hazır şu anda da e, biz artık dedikçe oynamayalım orada, şey bozmayalım. E, önümüzdeki yıl inşallah ilk maçımız orada oynayacağız stadyumda. Peki. Hocam e, bir madenle ilgili bir forma yapıldı galiba. Biraz evet. ondan bahsedelim istiyorum. E, şimdi e... Gerçekten bizim için çok önemli, değerli, anlamlı forma. Ee, buradaki Gruziyofarciasında ölen, e, rahmetli olan abilerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız, onlar için şey yapılmış, hazırlanmış bir forma. Ee, talep çok görüyorum, talep çok. Ee, i̇lk defa böyle bir talep oldu. Ee, herkes, herkesi bu formadan bir tane bile olsa almaya davet ediyorum. Gerçekten de e, evimizin bir bu köşesinde bulunması gereken çok değerli, anlamlı bir forma. O yüzden herkesin e, bu projeye destek olmasını e, muhakkak kendisine veya arkadaşına e, muhakkak almasını tavsiye ediyorum. Hocam Mecruz Stadyum'un yenilenmesinden ziyade yeni farklı bir stadyum açılacak mı seyircilerimiz? Onun için Vali Bey'le e, bundan 15.000'e falan konuştuk. E, yer belirlenmesi konusunda şu anda hala çalıştıklarını. E, ayrıca bizim e, bir tesise şey, ihtiyacımız var. Tesis konusunda da e, bütün e, vali bey e, biz size bir tane tesis yapmak istiyoruz dedi. E, dolayısıyla şey bakıyoruz. Yer bakıyorlar. E, yer kararlaştırdıklarında hem zonguldak Spor'a bir tesis kazandırılacak hem de bütün bir stat yapılma konusunda çalışmalar hala devam ediyor. Ben e, en son konuştuğumuzda bu şekildeydi. Anladım. Hocam e, Zonguldak'tayım ben ama. Zonguldak'ta yaşamıyorum gerçi ama biliyorum. Bir spor salonunuz vardı. Hala evet. var galiba. Bak, e, spor salonları ne zaman açılıyor diye bir seyircimiz sormuş. Spor salonları kardeşim şöyle. E, Zonguldak kardeşim kadere. Zonguldak sende. Maalesef Zonguldak. E, Vali Bey ile konuştuk. Yani bu konuyu da e, şey yaptı, konuştum yani, şey getirdim Evet. Vali Bey'in dediği şu, Zonguldak bir tarafa, Türkiye bir tarafa. E sayın Valim dedim, yani bir tek bizde kapalı, dedim mesela onlar. E dedi oydu, Zonguldak bir tarafa, diğer, diğer iller bir tarafa, bizdeki şey, şey, durum şey, kritik dedi. Ama dedim, Sayın Valim, işte, şey, vakalar şey azaldı, artık bizde problem yok, denetleniyoruz. iki günde bir, üç günde bir. Hiç olmazsa birebir çalışmalarımızı yapalım, her şeyi anlattım. Eee özetlersek dedi ki biz bir kere şu kapattık kapatmış bulunduk bakanlar kurulu toplantılarında en ufak bir gevşeme olduğunda muhakkak ilk önce kitle salonlarını açacağım dedi konuşmamızda en son 15 gün konuştuk 15. konuştuğumda Ben de bunu şöyle planlamıştım yani yaklaşık 15 Şubat'ta yani bugün büyük ihtimal açılır diye düşünmüştüm fakat hala bir gelişme olmadı. Gelişme olmadığı gibi şimdi iki buçuk, üç aydan beri yani e, arkadaşlarımız, bizler e, çalışamıyoruz yani. Evet ekstralarımız var, ekstra çalışıyoruz fakat e, yani bu bu şekilde nasıl gidecek, nasıl nasıl olacak yani e, bilmiyorum. Artı tamam kapatabilirsin. kapatmakta problem Kapattım dedin, zorunda kapattım. Ama kapattığında ne olacak? Destek ne? Devletin desteği bizlere ne olacak? Kirası, elektriği, suyu, osu, busu, borcu vesaire Yani bütün hareketi zordu. Zaten yine kötüydük Şimdi olmazları oynuyoruz. Nasıl olacak? Nasıl gidecek? Nasıl bir çözüm bulacaklar? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Açmadıkları gibi çözüm de yok yani. Evet kapattık, kapattık. Tamam kapattın. Yarın diyecekler ki açtık, açtık. E açtık, açtık da Iki buçuk üç aydan beri yani çalışamıyoruz yani bizler. Yani yani böyle bir şey olabilir mi? Halı sağlar Keza adam yapmış halı saayı. E, kredi çekmiş, kapattık. E, tamam kapattık. Fitness salonları bizler ya bakın fitness salonları kapattılar ama fitness sahası, bizleri kapatanlar acaba bir kere fitness salonuna gelmiş midir? Bizim kadar temiz çalışacak, çalışan, hijyene önem veren bir kurum acaba var mıdır? Beden terbiyesi tarafında iki günde bir denetlenen o denetlemelerden de hep pozitif. Yani hep bütün denetlemelerde geliyorlar diyorlar ki e evet hocam teşekkür ederim çok temiz. 60 küsür tane spor salonu var bir tanesinde problem yaşanmamıştır. Ve kimse zaten spor salonlarını kalabalık yapmak taraftarı değil. Bizler zaten diyoruz ki az olsun öz olsun ve bu pandemide de zaten çok kalabalık olmadı. Saat başı 4-5 kişi oldu yani. Zaten çok kalabalık değil. Onlar da ya, yani bu konu e, bayağı uzun konu. Tamam. Kapattın. Evet devletimizdir. Valimizdir. Evet kapattın. Eyvallah. Hiç sıkıntı yok. Ama çözüm ne? Kapattıysa e, bizim hala alakadelerimiz, vergimiz oyumuz, buyumuz, kiramız devam ediyor. O zaman yani sen bunlara karşı bir şey yap. Önlem al. Doğru mu? Tabii ki. O da yok. O da yok. Ee, arkadaşlarımız bize telefon ediyor mesaj yazıyor hocam ne zaman açılacak bir an önce başlasın sıkıldık darlan. insanların psikolojisi bozuldu insanlar spor spor yapmalı dışarıda yapamıyor insanlar insanlar spor yapmalı bağışıklılık diyoruz ki bağışıklılık şey olsun kuvvetli olsun bu hastalıkla çıkıp kurtulmak için adam spor yapamıyor ki herkes evde iyi biçim yatıyor evet kardeşim, spor yapsın dengeli beslensin temiz ortamda şey, şey yapsın çalışsın ama yok abi, anlatamıyoruz, anlatamıyoruz ya. ya, bilmiyorum ya, anlatamıyoruz. Bu kadar mı acaba anlaşılmasız? Çözemedim işi ya, bakacağız ya, bekliyoruz ya sabırsızlıkla bekliyoruz. Ama yani bu işin sonu e, iyi değil yani, iyi değil, iyiye gitmiyor çünkü bu işi yapanlar bizler, e, şey adamlarız, dinamik adamlarız. Anlıyor musun? İşimizi biz Allah'a kadar yapıyoruz yani, dört dörtlük yapıyoruz işimizi, her anlamda. E, biz böyle pasif oturmaya şey alışkın insanlar değiliz. Ee, ve mesela bu yerlere de kolay gelmedik. Hem eğitimimizi aldık hem hala çalışıyoruz. Ben geri saat üçlere dörtlere kadar çalışıyorum. Yani fizyoloji, anatomi, e, antrenman bilimi vesaire vesaire. Yani bunun bir karşılığı olmalı. Nasıl olacak bakacağız ya yani, bekliyoruz. İnşallah ben şöyle tahmin ediyorum. E, mesela e, büyük ihtimalle martın birinde açacaklar diye düşünüyorum atsalar bile yine diyorum ki burada o geçmiş dönemin bize e, dezavantajı o zararlarını lütfen ödesinler. Artık da ödeyecekler. Peki. Hocam e, Zonguldak taraftarını ben çok iyi biliyorum. E, bir adliye spor maçı var. Bir Çanakkale'deki final var. E, Birçok maç var şu an aklıma geliyor. Zonguldak spor taraftarı olsaydı maçlar seyir onarsaydı bu puandan daha fazla toplayabilir mi Zonguldak spor? Zonguldak tarafı... Zonguldak spor taraftarı türbün de olsa bizim öne geçtiğimiz maçları bizim kaybetme şansımız yoktu. En az 8 puan üzerine koyardık. Zaten bu forma bakın Zonguldak kömür spor forması ben o falan diye değil bu puanı zaten yapar. Zonguldak kömür spor forması bu puanı zaten yapar. Dolayısıyla Zonguldak seyircisi de olsaydı bizim öne geçtiğimiz maçları beraber kaybetme şeyimiz yoktu, lüksümüz yoktu. Niye? Dışarıdan gelen arkadaşlarımız normalde kömür sporun büyüklüğünü biz anlatıyoruz ama bir de sahaya çıktıkları zaman o türbün görmeli onları, hissetmeli. O zaman anlayacaklar biz nasıl büyük bir camiaya e, top oynuyoruz, hizmet ediyoruz. O zaman anlayacaklar. Biz anlatıyoruz evet. ama aptak oluyor. Anlatabildim mi? Pratikte şey göremiyorlar yani o türbünleri. Ben, ben mesela bizim arkadaşlarımıza diyorum ki arkadaşlar bu ligi iyi bir yerde bitirelim. Siz de inşallah ee, iyi performansla beraber bizle beraber olursunuz önümüzdeki o zaman görürsünüz o türbünleri. O zaman dersiniz ki ya hocamız bize diyormuş gerçekten burası çok büyük bir camia. ya. Ama şu anda pek kıymetini bilmiyorlar. Ee, biz söylüyoruz yine söylemeye de, devam edeceğiz. Ee, evet Zonguldak spor gerçekten çok büyük camia. ya. Ee, burada topu oynamak isteyen para verip hoca yapma, yapmak, hoca olmak isteyen insanlar var. Öyle büyük Büyük O problemlerimiz, sıkıntılarımız var mı? E tabii ki var. Her kulüpte var. Ama, evet. ama bakın bizim kulübü kimse kötülemesin. Hangi anlamda. E kulüp deyelim değil, değil. Hayır arkadaşım. Çok güzel bir tesisimiz var, var. Tesisimiz yeni yapıldı. Yeni yapıldı derken dizayn edildi. Odalarda duşlar vesaire, tuvaletler, iki kişilik odalar. Sabah öğle akşam yemek, hiç sıkıntı yok, on numara, kahvaltısından öğle yemeği akşam yemek. Sentetik saha diyorlar. Sentetik saha tamam da, ama yeni yapılmış çok güzel bir sentetik saha. Tertemiz. Ee, dolayısıyla tesisim var, e, sağın da var. Evet maddi, maddi yeter yerde zaten problem. Ama futbolcu imza alıyor sezon bittikten sonra gidiyor. Kulüpten alamasa bile federasyonla parasını alıyor. Bu kulüpte hiçbir teknik adamın, hiçbir yardımcının, hiçbir teknik ekibin, hiçbir futbolcunun parası kalmamıştır. Açık ve net konuşuyorum. Ben ikincilikte bu takım 4 yıldan beri, 5 yıldan beri burada da ikincilikte ben bu takımda 4 yıldan beri, 5 yıldan beri bu takımla beraberim. Bu sene e, teknik sorumlu anlamında takımın başındayım. Diğer dönemler atletik performans anlamında şey yapıyordum. Çalışıyordum. Ee, bu takımın ben A'dan Z'ye her şeyi biliyor. Kim ne aldı? Kim ne etti? Kimin parası kaldı? İnanın kimsenin parası kalmadı bu kulüpte. Bu kulüpte kimsenin parası da kalmaz. Bu, kulü, bu kulüp e, hem geçmişiyle hem taraftarıyla hem şu anki yönetimiyle bu kulüp halkın takımı. Hani diyorlar ya, şahıs takımı vesaire. Evet, şahıs takımı olabilir. O insanlar da bu kulübün çok destek olmuştur. Evet. Ama şu anda o insanlar diyor ki, bizim şu anda katkımız yok maddi açımızdan dolayı. O yüzden diğer e, kurum, kuruluşlar destek olsun, taraftar destek olsun diyorlar. Yani bu, bu şey bir şey, mi? kötü bir şey mi? Ben diyorum ki kardeşim, <Gülüyor> evet takım benim ama... 3-4 seneden durumum iyi olmadığı için destek olamıyorum. Taraftardan ve e, diğer kurum ve kuruluşlardan destek bekliyoruz. Herkes gücü ölçüsünde destek olsun. Bunu açık netlikle söylüyoruz ama tutturmuş da işte e, bu klip şey Zonguldan değil bu klip şunun, bu klip bunun. Zaten Türkiye'de %60 %70 kulüpler AŞ. Anlatabildim mi? Zaten herkes herkes şirket Bizimki de Ayşe. Ee, dolayısıyla bu kulüp Zonguldak kulübü. Bu kulüp halkın kulübü. Ben 24 saat demeyeyim ama günümün çoğunu tesisle geçiriyorum. Herkes tesisle gelsin. Çayımızı kahvemizi içsin. Görsünler bu kulüp kimin kulübü. Bu kulüp bizim kulübü arkadaşlar. Bu kulüp bizim kulübü. Bu kulüp Zonguldak kulübü. O yüzden herkes rahat olsun. O yüzden herkes zaten destek oluyor. Herkese destek olmaya devam etsin. Matyaçlıdan değil. Matyaçlıdan biz ataketlerden bir şey beklemiyoruz. Gerek yok. Yani boşuna. Artık bu işleri bir geçtik. İnşallah hocam. Ben de buruna e, çıktığından beri bir kere gelebildim Cenazemizden uzun burada. Bir sonraki gelişimde inşallah denk getirebilirsem bir maç ayınıza geleceğim. Gel kardeşim gel. Gel bekleriz. Tesisimizi gör. Sağımızı gör. Antrenmanımıza bak. Ne yapıyoruz? diye Neye düştüğümüzü gör. O zaman e, bize daha neyse nice yapabiliriz. Konuşabiliriz. Tabii ki. Hocam, ee, şimdi şunu soracağım. Zonguldak Kömür Spor'da uzun vadeli hedefleriniz veya kariyer anlamında sizin kendi kariyer anlamında uzun vadeli hedefleriniz nelerdir? Zonguldak Kömür Spor ne zaman geleceği geçecek? Bu üç, üç kişi veya üç soru diyeyim. Hepsine bir sorumluluğum. Şimdi ilk önce kariyer anlamında konuşayım. Herkesin bir hedefi var. Hayatta hedef olmayan insandan korkacaksın. Evet, kesinlikle. Dolayısıyla benim de hedefim var, eklemin bir şey var. Ee, ben senelerden beri bu işi yapıyorum. Bu işin şeyini deyip, deyip İlk kez bu sene e, teknik sorumlu olarak devam ediyor. Daha yeni başlamamıza rağmen 2-3 takımdan şu anda teknik var. Daha yeni başlamamıza rağmen bak. Çünkü insanlar şunu görüyor. Evet. Hoca ekibi bu işi gerçekten istiyor. Gerçekten bu işi benimsiyor. Gerçekten takıma ee, katkıda bulunuyor. Ya e, ben diyorum abi şey, 3'e 4'e kadar çalışıyoruz. Karşılık'a takılmış analiz yapıyoruz. Antrenman programlaması yapıyoruz. Yapıyoruz da yapıyoruz. Ee, dolayısıyla bizim kariyer planlarımızda ilk önce Zonvoldak sporu iyi bir yere getirmek var. Ondan sonra tabii ki Allah e, ne işe yapar nasip eder. E, i̇nşallah en iyi yerlerde oluruz diyelim ama bu e, futbol camiası ııı e, Biraz tuhaf bir cami Her cami olduğu gibi. Biraz e, tuhaf derken nasıl bir tuhaf? İlla seni alıp bir yerden bir yere getirecekler. İşin e, içindesinde başka işler oluyor. Siyaset oluyor. E, işte, e, bir şeyler oluyor. Ama biz eğitimimizle, eğitimimizle, bilgi becerimizle, farkımızla inşallah e, bir yerlere geliriz. E, mesela Zonguldak spor konusuna gelince Zonguldak spor ne zaman üstlüklere çıkar? Arkadaşlar Zonguldak sporu üstüne çıkması için ilk önce evet tesisimiz olacak yani bize ait bir tesis. Şu anda evet tesisimiz var bir tesisimiz var ama o tesis bizim değil o tesis Ttekan'ın tesisi biz onlara kirar Oynadığımızsa gençlik sporun sahası biz onlara kirar veriyoruz. Antrenman yaptığımızsa evet gençlik merkezinin sahası biz de antrenman yapmak için kullandırıyorlar dolayısıyla bizim ne zaman Kendimize ait tesisimiz. Ne zaman kendimize ait antrenman şeyimiz, yerimiz çim olur. Ondan sonra zaten Zonguldaklı çocuklarla, Türkiye'deki yetenekli çocuklarla beraber, genç arkadaşlarımızla beraber onları 4-5 tane kaliteli tecrübeli toplarla birleştirdiğimizde bu Zonguldak spor hiç paraya da çok ihtiyacı olmaz. Hemen işi bitirir. Bakın çok net söylüyorum. Zaten Vali Belli'ye konuştuğumda Sayın Valim dedim. Bizim dedim ölümdeki seneki hedefimiz Zonguldak'taki ve Türkiye'de ne kadar yetenekli genç varsa onları buraya davet etmemiz. Zonguldak'a davet etmek. Sadece bir gün değil, 15 gün, bir gün antrenman, bir gün maç. Bir gün antrenman, bir gün maç olmak koşulluk ile 15 gün bu arkadaşlarımızı 7-8 tane hoca ekibimizle beraber deneyeceğiz. Denedikten sonra bu arkadaşlarımızla 5-6 tane genci ilk 11'de oynayacak seviyede hazırlayacağız. Daha sonra 5-6 tane de tecrübeli oyuncuyla beraber biz bu işi getireceğiz. Bizim bir tek kurtuluşumuz zaten bu. Biz 15 gün boyunca bu arkadaşlarımıza sabah, öğle, akşam yemeğini, yatacak yerini temin edeceğiz. Ve dedim sayın malum Zonguldak Spor'a destek olmayan birisi mi var? Diyelim ki atıyorum çates destek olmak istiyor. Bize gelip bedava para vermeyecek. Kimse kimseye bedava bir şey vermeyecek. Öyle bir dünya yok. Gelecek o 5-6 tane gençten diyelim ki Ahmet. Ahmet'e sponsor olacak. Diyecek ki ben Ahmet'in geleceğine performansına güveniyorum. Ben buna sponsor oluyorum. %20 hakkı ...benimdir. Atıyorum verecek bir neyse is, adı. Ama Ahmet'in yüzde yirmi transfer hakkına sahip olacak. Ahmet Tarbatçaya mi gitti, Valencia'ya mı gitti, nereye gitse gitti... ne transfer yapıyorsa yüzde yirmi hakkı... ...bu kurum veya kişinin olacak. Dolayısıyla biz kimseden bu kulüp bedava para istemeyecek. Anlaşıldı, bildi mi? Yani... E, evet. ...kim kulübe destek sağlıyorsa maddi destek illaki karşılığını görmeli. Yok ben para verdim tek değil hayır kardeşim sen para verdiyse bunu karşılığını alacaksın. Hangi anlam hangi anlamda şey alacaksın? Ee, hem manevi anlamda alacaksın. Hem türbüne geldiği zaman en güzel yerde oturulacaksın. En güzel şekilde karşılanacaksın. Anlatabildim mi? Velhasıl ee, herkes ne kadar katkı sağlıyorsa o katkının karşılığını muhakkak maddi, manevi alacak. Almak zorunda. Ee, dolayısıyla e, bu takım dediğim gibi hepimizin takımı kimse Zonglag Spor karşılıksız bir şey zaten vermesin. Benim de arkadaşlarım geliyor takıma destek veriyor. Mangal veriyor, onu veriyor bunu yapıyorlar falan. parti. Ben diyorum ki kardeşim reklamınız olsun. Gazetecileri çağırıyorum. Siz de, evet bize katkı sağlıyorsunuz. Bizim de Zonglag Spor adına Diyelim ki arkadaşlarımız bize katkı sağlıyor. Bir de sizin şeyiniz yapalım, reklamınızı yapalım. Biz de karşılığını bu şekilde alalım. Doğru mu? Dolayısıyla bu işler bu şekilde gitmeli. Yoksa Ahmet bize şey oldu, destek oldu. Mehmet bize destek oldu ama karşılığı var mı? Yok. O olmaz. Zonguldak Kömür Spor. Tabii Zonguldak Spor olarak değiştirildi, Zonguldak Kömür Spor oldu ama şehrin büyüklerinden hiç mi destek gelmiyor Zonguldak Kömür Spor'a? Kardeşim gelmiyor ya gel Net. Peki belediye ile ilişkiniz nasıl hocam? Ee, belediye başkan evet, destek oluyor. Destek ol oluyor. Olmaya çalışıyor. Ee, o da mesela gü gü gücü ölçüsünde diyeyim. Anladım. Peki grubumuzdaki e, şampiyon muhtemelen Manisa olacak ama Manisa dışında siyancı teklimler grubudan çıkabilir. Sizin görüşleriniz nedir Manisa bu grubun üstünde bir takım iyi bir takım gerçekten de. Çorum iyi transferler yaptı. Bize kupa kendini atarsa içeriye bize çok işler yapacağını şey düşünüyorum Çorum'un. Ama mesela Manisa şey yapar, direkt direkt çıkar diye tahmin ediyorum. Mesela Sarıyer olabilir. Kocaeli iyi transferler yaptı. Kocaeli olabilir. Keşke e, biz olabiliriz deseydik de artık önümüzdeki seneye kaldı. İnşallah hocam. Belli de olmaz. İnşallah. inşallah Allah Peki hakemlerden memnun musunuz hocam? Hakemleri pek beğenmiyoruz ama kendi alalım. Hakemler ben size söyleyeyim mi ya. Yani, ya? iyi değiller ya. Her iki takım için de iyi değiller yani. Yani sadece şey değil, yani biz biz onlar değil. Her iki takım için de iyi değiller hakemler. Ee, karşı teknik adamlarla da bir, bir şey konuşuyoruz. Ya, ya maalesef yani. Ya e, çok mu korkuyorlar? Bece, bence beceri beceriksizlikten. Ama şunu şey diyemem. Yani e, mesela bir takım hiç şey kayırıyorlar diyemem. Kayırmıyorlar. Sadece e, biraz e, şeyler ya beceriksizler diyeyim ya. İyi değiller yani. Anladım. Zaten e, genelde suçlu ya hakem olur ya da hoca olur. Biraz daha bu konudan değinim. Sürekli bu hoca değişiklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ben bu konuda biraz sistemkarım. Sürekli bu e, pek doğru bulmuyorum. Bunun sebebi de mesela bir teknik direktör üçüncü takım çalıştırma bir sene ama e, kulüpleri silikada hoca değiştirebiliyor. Tam tersi bir kural da olsa bence bu e, teknik direktör kıyımları olmaz diye düşünüyorum. bulduğu çok. Kulüp sayısı az. Her taraf hoca. Ee, mesela üst takımlarda iyi takımlarda e, teknik adam takımı aldığı zaman bırakmıyor. Anlatabildim mi? Yani niye bırakmıyor? İş bulamayacağım korkusu. İnanın şu anda Zonguldak Spor'a para verip hocalık yapmak isteyen kişiler var. Bakın. Para verip Hocalık yapmayan kişiler var. Hangi hangi akla hizmetse yani. Anlıyor musunuz? Adam diyor ki ben geleyim zonguldak sporda iki ay üç ay gücüm ölçüsünde ne kadar bana şans verilirse yapayım. Yani e, diyeyim ki önümüzdeki seni için ben zonguldak sporda çalıştım diyeyim ben buradan başka bir takıma gideyim. Yani burayı e, yani basamak olarak kullanmak istiyorum. Şimdi Türkiye'de baktığımızda. Ee, ...bu işler hep siyaset biraz da. Yukarıdan biri diyor ki... ...Barış olmasın diyor... ...Ahmet olsun diyor... ...ya diyor ki... ...o kulüpte ya sayın işte bilmem neyim ...bakanım vekilim her neyse... ...ama diyor... ...mesela Barış'ın eğitimi, bilgisi, becerisi... ...daha iyi falan... ...ya sen boş ver diyor... ...Ahmet olsun eğer diyor... ...Ahmet olursa diyor... ...ben sana şey, destek olacağım diyor... ...sponsor bulacağım diyor... ...onu duyan yönetici hemen Barış'ı diskalifiye diyor... Ahmet gelsin diyor. Ahmet de tabi şey basırsız. Arkadaşımız geliyor. Üç hafta sonra hemen paket oluyor. Niye? Yani görüyorlar antrenmanda olsun maçta olsun. Adam bir şey şey yapamıyor. Veremiyor. Dolayısıyla Barış gidiyor. Ahmet gidiyor. Ahmet gidiyor. Şey Mehmet geliyor. E, problemler Türk futbolunda çok. E, dolayısıyla e, teknik adamla en az iki buçuk, üç yıl devamlı şey çalışılmalı. En az. Şimdi ben bu takımla beraber e, sezonun başından beri beraber olsaydım, benim nereden baksa en az 12 puan daha yukarıda olurdum. O zaman evet bloke derdim ben size. Sezonun başından beri beraber olsaydım. Niye? Benim istediğim, benim arzuladığım eee Oyuncu kalitesiyle beraber, performansı, artıcı antrenmanlarla beraber takımı nasıl oynatacağımı ben biliyorum. Karşıki takımı yerdim, yer. Anlatabiliyor mu? Şimdi öyle bir topluluk kurardım. Atletik, performansı yüksek. Topu çok iyi bilmesine gerek yok. Biz öğretiriz ona topu nasıl oynanacağını, nereye pas atacağını. Onu biz öğretiriz. Yeter ki atletik olsun. Akıllı olsun her şeyden önce, algısı açık olsun. Öyle bir ekip kurardım. İnşallah önümüzdeki sene gücümüz yeterse, nefesimiz yeterse, e, iyi şeyler yaparsak, önümüzdeki sene de kalırsak, o zaman e, benim zaten bu kulüp ikincilikte hiç yafa çıkmadı. Hiç kendimizi ilk beşte göremedik. İnşallah önümüzdeki sene bunu başarırız. İnşallah. Hocam beni şeyi sorsalın ya. Bu altyap seçmeye neyin yabancılar da katılabiliyor mu demiş. Tabii ki tabii ki. Tabii Hı. ki. Hiç sıkıntı yok. Herkes katılabilir. Herkes. Irkı, dini ne olursa olsun problem yok. yeter ki gelsin, bilirisi olsun. Peki. Hocam eklemek senin bir şey yoksa yayınımızın sonuna geldik. Var evet. mı söylemek Eee teşekkür ederim. Ee, kaliteli bir yayın az çaya konuştuğumuz gibi az oldu, öz oldu. Ee, şey Zonguldak'a geldiğin zaman muhakkak bekliyorum. Tabii ki hocam. Zonguldak Spor evet emekçi. Zonguldak Spor'da parayı kolay kazanmıyor. Ee, Zonguldak'ta e, Zonguldak'a tek temsil eden takım kişiler bizleriz. Zonguldak Spor taraftarı, Zonguldak Spor halkı hiç merak etmesin. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz, dinliyoruz. İnşallah bu takım iyi yerlere gelecek. Ama onların desteğini muhakkak yanımızda görmek istiyoruz. Ee, takımımızın performansını artırmak için de elimizden gelen bütün her şeyi yapıyoruz. Bize destek olsunlar. Yanımızda olsunlar. Ha eleştirsinler. Onda hiç problem yok. Ee, biz gerekeni sahada her zaman yapmak için var gücümüzle uğraşıyoruz. Bizim olduğumuz yerde kastetmek olmaz. Bizim olduğumuz yerde ile burada adaletsizlik olmaz. Biz çalışacağız. Takbir Allah'tan. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Hocam son bir sürpriz olsun o zaman. Bir sevdimiz doğum gününüzü kutlamış. İki gün sonra doğum gününüz galiba. Geçti i̇şte, evet 13, 13 Şubat doğum günümdü. Evet. Günü. Allah razı olsun herkese. Peki. Bocam çok teşekkür ederim beynimize katıldığınız için. Ee, başarılar diliyorum. Beynimize katılan bütün arkadaşlara ben teşekkür ediyorum. Ben ee, ee, Okudum Okudum mesajlarını. Herkese çok çok selamlar. Ee, muhakkak onları teşhisimizle bekliyoruz. Salonlar da arkadaşlar inşallah en kısa zamanda açılır. Onun için muhakkak şu, mücadelemize devam edeceğiz bitki salonları için. Ee, bitki salonları için de bütün Zonguldak Spor Cami da destek bekliyoruz. Ee, sayın Valim, e, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Büyüklerimiz de inşallah buradan birileri vasıtasıyla bizi duyarlar. Artık şu salonları açın. E, i̇nsanlar da yapsın şey, rahatlasın. Bizler de rahatlayalım. Peki hocam. Evet, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ben Kendinize iyi bakın. Herkese Allah'a emanet. Sağ olasın, evet, ederim. Ederim. İyi akşamlar. Evet bugün konuğumuz Zongulak Kömürspolitik Direktörü Barış Erefti. İki kere düştü ama bence güzel bir yayın oldu buna rağmen. Ee, Yanımıza katan herkese teşekkür ediyorum. YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yarışmalarımız, çekişlerimiz devam ediyor. Yine programlarımızı tamamını orada izleyebileceksiniz. Yaklaş